Merhaba kıymetli arkadaşlar. Ben Ali Öğretmen. Ali Öğretmen'le %100 Kimya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kimya 10. sınıf tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. İkinci ünitenin son kısmını 21 ile 30 arasındaki soruları çözeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. 21. soruyla başlayalım arkadaşlar. Şekilde dipte katısı ile dengede olan X maddesinin sulu çözeltisi gösterilmiştir. Kaba sabit sıcaklıkta bir miktar saf su çözücü ilave edilirse çözeltinin yargılarından hangileri? Kesinlikle bakın arkadaşlar kesinlikle diyor dikkat etmemiz lazım. Doğrudur diyor. Bir kütlece yüzde derişim azalır. Arkadaşlar kütlece yüzde derişimin azalabilmesi için suyun e, dipteki katıyı tamamen çözüp çözülebilir. Bir miktar daha fazla su eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Olabilir olmayabilir su miktarını bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden kesinlik yoktur. Burada kütlesi artar. Kesinlikle kütlesi artar arkadaşlar. Koyulan su miktarınca kütlesi artacaktır. kütlece yüzde değişim değişmez. Eğer şuradaki x katısının çö çökmüş olan x katısını çözebilecek miktardan daha az su konulursa evet doymuş çözeltir. Doymuş olarak kalır ama daha fazlası eklenirse çözelti Seyredir arkadaşlar ilk duruma göre o halde burada da kesinlik yoktur o halde doğru cevabımız yalnızca 2B şıkkı olacaktır arkadaşlar 22. sure geldiğimizde bir gıda maddesinin üzerindeki bilgiler şöyledir diyor bir porsiyon yani 100 gram için besin değerleri yağ 0.9 tuz 0.3 protein 10.5 karbonhidrat 62.5 grammış besin öğeleri için günlük ihtiyacımız 90 gram 6 gram 50 gram ve 250 gram olmak üzere Sınıflandırılmış buna göre bu gıda maddesinin bir porsiyonundan yiyen kişi ya da bu gıda maddesinden bir porsiyon yiyen kişi için yağ ihtiyacının bir karşılanmıştır arkadaşlar yağ ihtiyacımız 90'dır. Ee, bir porsiyonda 0.9 bölü 90 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Buradan sadeleşiyor. 9 bölü 9'dan 1 oluyor. Evet arkadaşlar %1. Tuz miktarı e, karbonhidrat ihtiyacını karşılama yüzdesi. Tuz ihtiyacını karşılama yüzdesinin 5 katıdır. Bakalım arkadaşlar. Tuz ihtiyacı 0.3 bölü 6 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Buradan e, ne oluyor? Bu tuz bölü 6'dan 0.3 ile çarparsak 30 bölü 6'dan %5'ini karşılamış oluyor arkadaşlar. Bu %5 e, neyinde karşılaştırıyoruz? Karbonhidratla aynısını yazıyoruz arkadaşlar. 62.5 bölü 250 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. E, ne oluyor? 625 bölü 25. 25 çarpı 25 evet %25 yapıyor arkadaşlar 5 katının 5 katı demek ki ikinci yargımız da doğrudur 3. yargımız protein ihtiyacının %20'ini karşılamıştır protein ihtiyacımız bir porsiyonda 10.5 günlük ihtiyacımız 50 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar ne oluyor şurada 2 10.5 çarpı 2 %21 yapıyor arkadaşlar %21 yani şu da %21 oluyor. %21 karşılamıştır. Doğrudur. Doğrusu içinimiz E şıkkı oluyor. 23. soruya geçiyoruz. Karışımların tanecik boyutlarına göre sınıflandırılması şekilde gibidir diyor arkadaşlar. Tanecik boyutuna göre karışımlar. Şöyle biraz küçültelim. Evet çözelti 1 nanometreden küçük. Kolloidal karışım 1 nanometreyi de 1000 nanometre yani 10 üzeri eksi 9'da 10 üzeri eksi 6 arasında süspansiyon ise 10 üzeri eksi 6'dan daha büyük. 10 üzeri eksi 6 metreden daha büyük karışımlardır. Buna göre diyor karışımlardaki dağılan maddelerin tanecik boyutlarının büyükten küçüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biraz daha büyütelim şunu. Evet. Kan serumu arkadaşlar kolloidal 10 üzeri 9'da 10 üzeri 6 metre. Çamurlu su süspansiyon. E, deniz suyu çözeltidir arkadaşlar. 1 nanometreden küçüktür bu. O halde e, en büyüğü nedir? Süspansiyon olacak. Yani 2 Büyüktür. 1'den olacak. Bir de büyüktür. 3'den olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız 5'kı diyoruz. 24. sorumuza geçiyoruz. Çözeltideki bileşenler genellikle miktarı fazla olana çözücü, miktarı az olana çözünen denir. Su için geçerli değildir bu. Su da her zaman çözücü olarak e, söylenir. Çözeltinin fiziksel halini çözücü belirler diyor. Kıymetli arkadaşlarım aşağıdakilerden hangisi fiziksel halinin katı olduğu çözüneni sıvı çözüneni sıvı olan bir çözelt örneğidir arkadaşlar burada amalgamdır e, amalgam e, çözüneni e, civadır arkadaşlar sıvıdır oda sıcaklığında doğru seçenek aşıklı punç katı katıdır arkadaşlar e, alaşımdır pirinç alaşımdır katı katı lehimde katı katı yani iki metalin homojen karışımıdır şekerlisi ise sıvı Çözücü sıvıdır, çözünen ise katıdır arkadaşlar. O halde doğru seçeneğimiz amalgam diş dolgusu olarak kullanıyoruz biz bunu. Evet, yoğun fazla taneciklerin arasında hidrojen bağı bulunduran maddeler suda iyi çözünür. Hidrojen bağı nedir arkadaşlar? Flor, oksijen ve azot elementlerinin hidrojenle bağ yapmış olma şartına sahiptir moleküllerde. İki molekülde de bu kurala uyan moleküller varsa orada hidrojen bağından bahsedebiliriz. E, su arkadaşlar oksijenle hidrojenin bağ yapmış halidir dihidrojen monoksit. O halde bakacağız ikinci buradaki moleküllerin e, fon kuralına uyan bileşikler olması gerekiyor. Amonyak fon kuralına uyar arkadaşlar azotla hidrojen burası olur hidrojen florür uyar arkadaşlar florürle hidrojen e, bir hidrokarbon zaten bu apolardır arkadaşlar çözünmez. Bakın burada da alkol var alkolde hocam burası hidrokarbondur iddiasında bulunan arkadaşlar olabilir. Dikkat edin burada oksijen-hidrojen arasında bir bağ var. Bu da kuralımıza uyar. Arkadaşlar dihidrojen monosülfür e, polar bir moleküldür. Suyun içerisinde iyi çözünür ama fon kuralına uyan element e, bileşikler kadar değil. O yüzden burada dipol dipol etkileşimi olur. Kendisi dipoldür. Hidrojen bağı barındırmaz. Bu da uygun değildir. Uygun olanlar 1 3 4tür 1 1-3-4-E şıkkıdır. Özür dilerim. Yanlış işaretledik. 1-2 1-2-4 1-2-4-E şıkkıdır arkadaşlar. Evet. 26. sorumuza geliyoruz. 26. soruda bir deney var. Bakalım deneyimize... Ee, ne yapıyormuş %10'luk 500 gram bakır 2 sülfat çözeltisi hazırlamak isteyen buğra e, ne yapıyor buna göre buğra çözelti hazırlarken kaç numaralı aşamada hata yapmıştır bir yerde hata yapmış şimdi 50 gram bakır 2 sülfat katısını tarttı evet doğru tartılan katıyı balon jöje içerisine koydu hata yok balon jöje katı maddeyi çözmek için bir miktar su ilave ederek çalkaladı evet tamam doğrudur miktarı belli olması gerekir. Katı maddenin tamamı çözüldükten sonra balonjoje'ye 450 gram su ilave etti. Arkadaşlar şimdi 500 gramlık bakır 2 sülfat çözeltisi hazırlamak isteyen bir kişi önceden 450 gram suyu tartar. 50 gram bakır sülfatı yani 3. kısımda 450'den bir miktarını döker, karıştırır ve sonra kalan 450'yi tamamlar ve 500 gram yapmış olur. Şimdi burada Şurada dökülen su miktarı belli değil. Yani 50 gramın üzerine x kadar su dökmüş. E bunun üzerine de 450 gram daha su dökerse arkadaşlar 500 gramdan daha fazla bir çözelti elde etmiş olur. Ayrıca çözeltimiz %10'luk olmaktan çıkar. O halde hangi... E, aşamada hata yapmış. Dördüncü aşamada doğru seçeneğimiz değişik olacaktır. Balonjöjenin kapağını kapatarak çözelttiği etiketledi. Doğru yapsaydı da burası da doğru olacaktı. 27. sorumuza geldiğimizde kimya dersinde deney çalışması yapan Onur iki ayrı kapta yüzer gram su ile şekilde gösterilen çözeltiler hazırlıyor. Ne yapmış? %20'lik tuz, tuzlu su çözeltisi. %10'luk tuzlu su çözeltisi. Kaç gram? 100 gram suyla. Bu iki çözelti için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım birinci çözelti daha dereşiktir arkadaşlar yüzde yüzde 10'luk tabii ki birinci çözelti ikinci çözeltiye göre daha dereşiktir. İkisi de tuzludur. Yani bir doğrudur. İki ne demiş? İki çözelti karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde dereşi yüzde 15 olur. Şimdi arkadaşlar yüzde 15 olur diyor. Şimdi birinde yüz yüz daha 200. 200 tuz miktarını bilmiyoruz. Evet. E, %15'lik olur mu? O zaman şöyle yapalım. Yüzde de, tuz miktarını bulalım. Yüzde derişim eşittir çözünen bölü çözelti çözelti çarpı 100. Formülümüz bu. Şimdi derişimimiz %20 ise Çözünenimize x dersek bilmiyoruz ne kadar olduğunu çözeltimizin toplamı 100 artı x'dir. yani tuz miktarı çarpı 100 diyoruz şu %20 sadeleşir arkadaşlar burada 5 kalır 100 artı x eşittir 5x buradan 100 eşittir x bu tarafa eksi olarak geçer 4x x eşittir 25 yani 100 gramın içerisine 25 gram tuz atacak Şimdi %10'luğa bakalım. 100 gramın %10'luk burada sıkıntılı bir işlem olacak. %10'luk eşittir. x artı x bölü 100 artı x çarpı 100. Şimdi şununla şu sadeleşir. Burada 10 kalır. 100 artı x eşittir 10x 100 eşittir 9x Bölü 9 bölü 9 x eşittir bir kere var 11.1 devreden olur %11'lik bir çözelti elde edilmiş olur arkadaşlar o halde %25'lik %11'lik şimdi ne yapacağız yani daha doğrusu özür dilerim 11.1 gram ee, tuz koymuş demek ki şimdi bakalım karıştıralım iki çözeltiyi de arkadaşlar. Şimdi bu 125 gramlık çözelti çarpı %25 şey %20 artı bu da 111.1 gramlık çözelti M1 çarpı birinci çözeltinin derişimi e, ikinci çözeltinin kütlesi çarpı ikinci çözeltinin derişimi %10 desek e, ne oluyor 200 36 236.1 devreden çarpı e, %C son şimdi işlemi yaptığımız zaman %15'lik çıkmayacak arkadaşlar çünkü buçuklu e, rakam var. O halde bununla da çok uğraşmayalım. E, yanlış. Çözeltilerdeki tuzun oranını eşitlemek için birinci çözeltiye 100 gram su eklenebilir diyor. Çözeltilerdeki tuzun e, oranını eşitlemek için iki çözeltini dedik ki tuzun oranını eşitlemek için birinci çözeltiye 100 gram su eklenebilir. Şimdi arkadaşlar 100 gram su vardı zaten 100 gram daha su oldu. 200 gram. 200 gram içerisinde 25 gram tuz 200 gramın içerisinde 25 gram tuz. Bakın 25 bölü 200, 25 değil mi? Yani 200 gram suyumuz var, 25 gram da tuzumuz var. Çözeltlerdeki tuz oranını eşitlemek için. Evet, 220, 25 gram tuzumuz var, 100 gram daha su koyduk, 200 gram içerisinde. 200 gram çözelti içerisinde 225 gram tuz koyduk arkadaşlar. Şimdi 200 şey 25 bölü 225 ne yapıyor? Hemen şuradan e, hesap edelim. Çarpı 100 diyoruz. Özür dilerim. Şuraya çarpı 100 diyoruz. Derişim bulmak için yani ya da tuzun midta, şeyini e, tuz oranını eşitlemek için. Şimdi 25 bölü 225 eşittir çarpı 100 eşittir Evet 11.111 aynı şekilde 11.1 diye gidiyor o halde bu da doğrudur 1 ve 3 doğrudur C şıkkını işaretliyoruz ee, geçiyoruz 28 soruya hastanelerde kullanılan serum homojen bir karışımdır 100 ml serum... 100 ml serum 0.9 gram sodyum klorür içermektedir tuz içermektedir diyor verilen bilgilere göre yargılardan hangileri doğrudur diyor serumdaki sodyum klorun kütlece yüzde değişimi 0.9 0.9'dur şimdi arkadaşlar hepiniz burada Aa, bu doğrudur diyeceksiniz değil mi burada dikkat edin Kütlece yüzde derişim tanımı nedir? 100, 100 gram çözeltideki bakın. 100 gram çözeltideki çözülmüş madde miktardır. Bizde 100 gram çözelti değil 100 mililitre çözelti var. Yani hacim birimi vermişler. O yüzden burada kütlece yüzde derişim 0.9'dur diyemeyiz. Olabilir, çıkabilir ama diyemeyiz. Niye? Çünkü tanıma aykırı bir kere 100 gram çözeltideki Çözünen madde miktarına gram cinsinden madde miktarına kütleci yüzde değişim diyor. O halde bir yanlıştır. İkiye bakalım 500 mililitre sarımda 4,5 gram tuz çözülmüştür. Arkadaşlar burada orantı kurabiliriz. 100 mililitre suda 0,9 gramsa 100 mililitrede 500 mililitrede x'tir deriz. Bakın bu 5 katını artmışsa bu da 5 katını artacaktır. 5 kere 0,9 4,5. Yani ikinci yargımız doğrudur. 1 litre serum hazırlamak için 9 gram. Arkadaşlar aynı oran kıymetli arkadaşlarım. 1 litre 1000 mililitre. Mililitre cinsinden yazalım. X diyoruz arkadaşlar. 10 katına çıkmıştır. Bu da 10 katına çıkacaktır. O zaman X eşittir 9'dur. Yani 3. da doğru oluyor. 2 ve 3 D şıkkını işaretliyoruz. 29. sorumuza geçiyoruz. 29. sorumuza bakalım neymiş? 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin. Bakın deminki ki tanımıştı. Işte. 100 gram çözeltide. Bakın mililitre demiyor. Çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde dirişim denir. Evet doğru bir tanım. Kütlece yüzde %40 kırklık 400 gram tuzlu su. Çözeltisinde su miktarı kadar saf su ekleniyor. Hmm, ne yapalım? Hemen 40 eşittir. Çözeltimiz 400 çarpı 100. Buradan tuz miktarını bulalım. Tuz miktarına A diyelim. Sade eşittir işte 4 A eşittir. 4 kere 4 16. 160 gram. Yani tuzumuz 160 gram. Şimdi birinci durumda ilk baştaki çözeltimiz. %40'lık çözelti için yazıyorum. Şuraya tuz yazalım. Şuraya da su yazalım. Tamam. Evet. Tuzumuz kaç grammış? 160 gram. E 400 gram da bütün çözeltimiz. 160 çıkarttığımız zaman ne yapıyor? 240 gram kalıyor suyumuz. Ne diyor? Su çözeltisine su miktarı kadar saf su ekleniyor. Hemen ekleyelim. 240. Şimdi ikinci durum. Yine 160 gram tuzumuz var. Bu sefer 480 gram Suyumuz var değil mi? Ne oldu? Toplam ne oluyor? Çözeltimiz kaç gram olur? 640 gram olur. 640. Tamam. Kütlece yüzde deriz. bulalım. Kütlece yüzde olur diyor birinci da Doğru mu değil mi? Bakalım. Tuz miktarımız 160 değişmedi. Ee, çözelti miktarımız 640 çarpı 100 diyoruz. Şimdi arkadaşlar şununla şunu sadeleştirirsek 1 4 olur. 100'ü 4'e böldüğümüz zaman %25'lik olur. Yani %20'lik olmaz. Birinci yargımız yanlıştır. Çözülen tuz miktarı azalır. <gülüyor> Çözülen tuz miktarı değişmedi arkadaşlar. 160'a 160. O halde ikinci yargımız da yanlıştır. E Doğruyu diyorsa zaten burada başka bir şey işaretlemeyeceğiz. İlk çözeltiye göre daha seyreltik olur. Tabii ki su yani çözücü eklediğimizde birinci duruma göre daha seyreltiktir. Bu doğrudur. Yalnız 3 diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım neymiş bakalım. Süt günlük tükettiğimiz önemli besin maddelerinden biridir. Tabloda inek sütünün ortalama bileşim verileri yazılmıştır. Evet. Kütlece diyor miktarı. Yani 100 gram sütteki su miktarı 86.30 grammış. Na 4.20 grammış. Yağ 3.60, 3.10 1.90, 0.70 0.20 Evet. Şimdi sorumuza bakalım. 1 su bardağı süt 240 gram, 1 kahve fincanı süt 70 gram, 1 çay kaşığı süt 5 gram olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1 su bardağı süt içen kişi 7.44 gram protein almış olur. 100 gram da 3.10'sa 1 su bardağı 240 gramdır. Tamam burada da oran yapacağız arkadaşlar. %3.10'sa 240'da kaçtır diyeceğiz. Buradan x eşittir. 240 çarpı 3.1 bölü 100. Değil mi? Şimdi 24 çarpı 31. Yani şunu onunla genişletirsek. 24 çarpı 31 nedir? Şimdi 24 çarpı 31'e bakalım. 4, 2, 3 kere 4, 12 elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde. 7, topla. Evet, 744 yapıyor. O halde 744 bölü 100, bu da eşittir. 7.44. Yani birinci yargımız doğru oluyor. İkinci yargımıza bakalım. 20, 20 çay kaşığı sütün 86.30 gramı sudur. Şimdi bir çay kaşığı 5 gramsa 20 çay kaşığı 100 gramdır değil mi? 20 çarpı 5 eşittir 100'dür. 100 gramdaki su miktarı neydi? 86.30'du. O zaman ikinci yargımız da doğrudur. Ne diyor? 5.88 gram laktoz alabilmek için 2 kahve fincanı süt içmek yeterlidir. Evet. Laktoz 100 gramda 4.20 imiş. Şimdi bunda da oran yapalım. 100 gramda 4.20 ise 5.88'i arıyoruz biz. 5.88 kaç gram da olur? Buradan bulalım. Ee, x eşittir yüzde çarparsak 588 bölü 4.2 ee, genişletelim 5 5880 bölü 42 yapalım 5880 bölü 42 yapalım arkadaşlar 58'de bir kere var. 42 çıkartalım, 6, 16, 168 de 42, 88, 166. Ne yapıyor? E, 4 kere mi var? 4 kere 2, 8, 4 kere 4, 16. Evet. 0, bu 0 da şuraya getiririz, 140. 140. Bir kahve fincanı 70 ise iki kahve fincanı 140'tır. Yani bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz. E şıkkı diyoruz ve ikinci üniteyi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım faydalanmışsınızdır. Anlatımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayınız. Aynı zamanda bu videoları arkadaş gruplarınızın bulunduğu okul gruplarında paylaşmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Üçüncü ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.